Bugün 30 Kasım 2022 Çarşamba Merkür günündeyiz güne kova burcunda boşlukta başlayan ay 3 15'te balık burcuna geçecek günün geri kalan bölümünde daha duygusal ve hassas olabilir ilişkilere romantik yaklaşabiliriz maneviyat ve sanatsal konularında üzerimizdeki etkisi artabilir ruhsal olarak çabuk etki altında kalabileceğimiz için huzurlu ve sakin ortamlarda bulunmakta fayda var Bugün iki zar burcunda gerileyen Mars ile yay burcundaki Merkür arasındaki açı etkinleşiyor. Zihnimiz geçmiş duygu ve düşüncelerin etkisinde kalabileceğinden olaylara objektif yaklaşmakta zorlanabiliriz. İletişim alanlarında yazılı ve sözlü, kontrolsüz ve dürtüsel durumlar oluşabilir. Düşünmeden konuşabilir, yanlış bilgiler paylaşabiliriz. İletişim sıkıntıları, iletişim araçlarında arızalar ve kısıtlamalar oluşabilir. Ulaşım ve trafikte de dikkatsizlikle oluşabilecek kazalara karşı temkinli olmakta fayda var Balık burcunda ilerleyen ay akşam saatlerinde yay burcundaki güneşle dik açı yapacak ve ilk dördün fazına ulaşacak bir hafta önce doğan yeni ay ilk etkilerini ortaya koyarken çevremizden de bazı önemli işaretler gelebilir akşam saatlerinde duygu ve düşüncelerimiz arasında denge kurmakta zorlanabiliriz içsel gerginlikler hissedebiliriz karşı cinse ilişkilerde de çatışmalar yaşanabileceğinden daha özenli ve sağduyulu olmaya çalışalım